Yeni süreci bir türlü alışamadım. Çünkü siirt olarak kuralları uymuyoruz. Bugün e, görüldüğü gibi kahvelerde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılıyor. Ben öncelik yetkilerden e, bir an önce e, şu siirtteki kahveleri incelemelerini tavsiye ediyorum. Bugün Güre Caddesi'nde maske zorunluluğu deniliyor ama şu an Güre Caddesi'ne çıkıp e, kimse maske zorunluluğu uymuyor. Sadece akşamları o sayın valimiz, sayın emniyet müdürümüz geldiği zaman polisler e, bu kurallara uyuyor. Gündüz vakti e, Siyirt'teki polisler kurallara uymuyor. Sadece vali geldiği zaman, emniyet müdürü geldiği zaman anons yapılıyor. Halk böyle uyarılıyor. Şu an Siyirt'te dolaşın e, tüm mekanları. Herkes bir arada oturuyor toplu bir şekilde. Yani kurallar Bu Hepimizin sağlığı için büyük endişe uyandırıyor. Sadece ben bunu istiyorum Siyirt halkından. Kurallara uyalım. Ne bileyim. Yani Avrupa nasıl bunu aşıyorsa biz de aşarız. Zirhte şaka yok biliyorsunuz. Zirhte birçok yer karantina altında apartmanlar. Yani diyeceğim odur ki şu maskeli yaşamı, 1,5 metrelik yaşamı öğrenelim. Tüm halkımıza kurallara uymasını tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Yani virüsten sonra yeni bir hayata başladık. Yani hiç aklımıza gelmeyen, hiç ummadığımız bir hayat. Mesela sosyal mesafelere dikkat ediyoruz. Efendim mesela temizliğe biraz daha fazla dikkat ediyoruz. Sağlık yönü ama işin ekonomik yönü de var. İşin ekonomik yönü bu e, virus oluştuktan sonra esnaf çok kötü durumdadır. İnsanlar dışarı çıkmıyor. E, geleceği biraz belir, belirsiz. Onun için e, onun için bayağı bir esnafı etkiliyor. E, bu süreçte biz bu yasaklı süreçlerde kiramızı ödeyemedik, borçlarımızı ödeyemedik. Yani onlar bayağı bir sıkıntı. Zor bir süreçtir. Yani Hiç kimsenin ummadığı bir süreçti bu. Dünyanın e, hepsinde var bu, bu durum. Yine şükürler olsun bizim ülkemiz biraz daha sağlık açısından biraz daha e, bayağı, bir, bayağı daha iyi durumdadır. Ama ekonomik kendinden daha iyi olduğunu ben söyleyemem. Yani sağlık her şeyden önemlidir. Bu az önce dediklerim geçicidir. Yani bu, bu sene iş yapmadık. Seneye inşallah düzeyler yani e, ama sağlığın yeri hiçbir şey tutmaz. Dikkat etmeleri lazım. Yani relax olmamaları lazım. Ee, yani e, özellikle büyük iş, işletmelerin, büyük mağazaların, büyük marketlerin ki e, şeyini şahit olduk. Yani olayına şahit olduk. E, yani o tür yerlerde hem işletme sahibinin hem e, yetkilerin buna çok e, dikkat etmeleri lazım. Ee, yeni sürece vatandaşımız. En başından beri alışamadı. Ee, en başından beri 4 günlük sokağa çıkmaya sağ dışında. En başından beri Güres caddesi bu kadar kalabalık. Ee, yani yeni sürece başlamadık ki bitirelim. vatandaşlar Başka... dikkat ediyor mu sosyal mesafeye, maske? Ediyor. Sonucu... Ben de dahil onlar üzere kimse e, sosyal mesafeyi dikkat etmiyor. Corona'nın senin... bittiğini düşünüyorlar yani düşünüyoruz daha doğrusu. Ee, bu rahatlığın sebebi. Ee, i̇nsanlarımızın kendi olan özgüveni diyebilirim. Ben de çok özgüvenli bir insan. Allah em Allah'ın elindedir. Giden gider, kalan kalır. Elimizden geldiği kadar kendimizi korumaya çalışıyoruzdur Başka yapacak bir şey yok yani. Bir sizce... özellikle zaten bu korona sürecinde su yok. Hat diyorlar herkese bir elinizi yıkayın, Bir damla su yok evlerimizde. Sosyal sıkıntısını çekiyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz ama şu anda biraz daha uzaklaşalım böyle. Evet. Hah, şöyle bak, ah, şöyle evet. sosyal mesafe uzaklığı oldu. İyidir, memnunuz Allah şükür, uğraşıyoruz. Vallahi aynıdır. Biz çalışan insanlarız, aynıdır genelde. Ama elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Peki. Dikkat eden var, dikkat etmeyen de var. Hah, bak mesela gör karşıda bak ha. Ne maske, ne bir şey hiç. Ha bir tane daha. Ne diyelim? Bak şurada şu anda polisler geziyor, uyarıyor. Ama çoğu uyarıya dikkat etmiyor. Hocam, koronavirüsle yeni şeyle alıştık. Yani biz var, maskeli zaten dolaşıyoruz. Artık uymamız lazım. E, vatandaş tümü de uyarsa, maskeleri takarsa, herhangi bir sıkıntı yaşama. Elbette tabi bazı var mahasisiz dolaşıyor. E, bu şeyini e, daha alışmamış. Önlemler arınıyor. Yani önlemler vatandaşın elindedir. Yani işte... E, vatandaş bu şeyini alırsa e, kendisi önlemli alırsa maskeli dolaşırsa temastan kaçınırsa çayhana birbirine e, yaklaşmasa önlem olur yani önlemden nasıl olacağım. Bizim elimizde de önlem Bilgilendirmemiz lazım. Yani e, yetkililer yetkili arkadaşlar vatandaşı bilgilendirmesi lazım. Yani e, daha bazıları var tam aslında yani e, şeyle bile yakınlaşma şeyisini bilmiyorlar. Maske diyor ki ben maske nasıl takın? Ben nasıl bana bulaşacak? Ben bilmem vallahi ben yani sağlamam bilmem ne öyle bir şey yok. Tam ettiği zaman bu adam arkadaşımız bulaşacak. Vallahi ben şahsen alışamadım. Yani rahat davranamıyorsun, rahat oturamıyorsun, rahat konuşamıyorsun, rahat sarılamıyorsun. Bunlar hepsi Örnek, değil mi? Vallahi pek sayılmaz yani, ben de uymuyorum. Kimse de uymuyor doğrudur. Peki neden uymuyor? Ciddiye mi alınmıyor yoksa bir görüşme var? Herhalde ciddiye de alınmıyor. Pek inandırıcı da gelmiyor yetkilerin söyledikleri. Mesela evde kal diyor, mağazalar açılıyor, bilmem açılıyor. Bu da pek etkiliyor milleti yani. Peki gerekli önlemler alınıyor mu sizce? Bence alınmıyor, sizce alınıyor mu? Havala, havaların ısınmasıyla beraber zannederim ki ee, bu hastalık da aşağıya çekilmeye başlandı. Umarım buradan sonra da havalar ısındıkça da bu hastalık da çöker gider. Alışıyoruz. Vatandaş olarak boş boş dolaşıyoruz. Vatandaş olarak bu hastalığın bir an önce bitmesini istiyoruz. Ama maalesef bizim vatandaşlarımız o anlayışı göstermiyorlar. Ee, Giddikçe artıyor. Biraz daha devletimiz e, temkili, biraz daha belli davranırsa, vatandaşları uyarırsa çok seviniriz. Ya biz ailece bugün ilk defa çıktık. Evet. Yani biz uyuyoruz. Ama bilmiyorum yani bazı e, basketsizleri de görüyoruz. Onlara hemen ceza kesilmesini istiyoruz. Sirt'te vaka artmış gerçekten. E, ama inşallah atlatacağız ya. İnşallah. Abla ben gördüm 20 kişi bümün önünde saat 8.5'a bekleden ciddi öyle yani. Ama... Evet. Dikkat etmeyenler de var. Evet. Dikkat edersek daha iyi olur tabii. Valla yani hayat eskisi gibi olmayacak. Yani artık gerçekten hayat koronadan önce, koronadan sonra olmak üzere iki hayat. Yani her ne kadar normalleşmeye doğru gidiyorsak da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Özellikle arkadaşlarımızdan, vatandaşlarımızdan, biz ziraatçı olduğumuz için özellikle çiftçilerimizden, üreticilerimizden bu süreçte özellikle başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere söylediği gibi sosyal mesafeye uymak, hijyen, el yıkama, maske takma bunları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Buna mecburuz. İnşallah bu süreci en kazasız, belasız şekilde atlatacağız. Burada kurumlar üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Ama vatandaşlarımız da biraz daha bu konuda dikkatli olursa bu süreci en hassasız kazasız atlatacağız inanıyorum. Yani ilk başta tabii hani biraz böyle bir değişik hislerimiz falan olduğu nasıl yapacağız? Ee, nasıl davranmamız gerekiyor falan. Zaten e, yani bu süreçte Sağlık Bakanı mesela sürekli e, bildiriler paylaştı. Ne yapmamız gerekiyor, nasıl davranmamız gerekiyor. İster istemez hani zorunlu bir şekilde alışmaya başladık. Yani bence biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı insanlarımız mesela halen e, alışma sürecinde alışamamış çoğunluk var mesela. Bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii bayağı bir sıkıntı çektik. Hani e, şey konu mesela e, insanların teması, yakınlaşması falan. Buna ilk başlarda dikkat edilmedi. Sonraki süreçlerde yavaş yavaş artık bilinçlenmeye başladı insanlar. Bu süreçte şu an e, bence hani iyi gidiyoruz. Bu şekilde düşünüyorum. Peki esnaflar nasıl etkilendi bu süreçte? Sizler nasıl etkilendiniz? Ya, zaten e, Covid-19'un ilk Türkiye'ye geldiği haberini aldığımızda yani esnaf olarak baya bir sıkıntı çektik. Satışlarımız düştü, iş olmadı. Baya bir e, hani para kazancımız olsun, baya bir düştü. E, bu yaklaşık bir iki ay falan sürdü. E, hastaların mesela bir yoğunluğu olduktan sonra mesela bu tedavi süreci, plazma tedavisi diye bir tedavi şeyi çekti. Ondan sonra. Vakalar sayıları düşmeye başlayınca yavaş yavaş mesela insanlar tedbirli bir şekilde uyarıları dikkate alarak tekrar normal yaşantısına devam etmeye çalışıyordu. Bu süreçte biraz gelişme oldu. Normalleşme sürecine başladıktan sonra zaten işler biraz daha iyiye gitmeye başladı. Valla yeni sürece alışamadık. Çünkü sosyal faaliyet yok. Her yer kapalıdır. Çalışmamız lazım, çalışamıyoruz. Mesela PlayStation, olsun OK onlar hepsi kapalıdır. Sıkırıyor insan evden. Mesela evden çıkarken elimi temizliyorum, peçetemle taşıyorum. Ne bileyim, mesela sabun elimi yıkıyorum eve giderken çıkarken